2021 Türkiye'sinde yaşıyorsanız oyun oynamanın zor bir şey olduğunu biliyorsunuz. Oyunlar pahalı. Bayağı pahalı. Öğrenci olduğunuzu düşünelim. Bir işte çalıştığınızı düşünün. Muhtemelen asgari maaş alamayacaksınız ve yani 500 belki 1000 lira falan alabilirsiniz bilmiyorum. Stajyer olduğunuzu düşünün. Üniversite okuduğunuzu düşünün. Elinizdeki bu imkanlarla bir bilgisayarınız olduğunu da düşünelim. O oyunu almak istediğinizde fahiş fiyatlarla karşılaşacaksınız. Steam üzerinden genelde insanlar oyun satın alır. E, genel olarak bütün oyunlar Steam'e çıkar. E, exclusive olmayan oyunlar. PC oyunları Steam'e genel olarak çıkarlar. Fiyatların gerçekten yüksek olduğunu göreceksiniz. Normal bir insanın normalde 10 saat veya 20 saat oynamak için satın alacağı bir oyun 100 liradan fazlaysa bu sorun yaratabiliyor. Şimdi Steam kütüphanenizi oyunları stoklamak ve e, kütüphanenizi sergilemek güzel bir şey. İstediğiniz zaman oynayabilmek de güzel bir şey. Ama Xbox'ın böyle bir... Size sunduğu bir avantaj var Bilgisayar oyunları için söylüyorum bunu Xbox'ın size sunduğu bir teklif var Diyor ki bana 30 lira verirsen diyor aylık Ben sana kütüphanemdeki Bir sürü oyunu açarım diyor Şimdi size tüm bilgisayar oyunlarına basık, basıp Hepsini göstereceğim Sıralama harf sırasına göre sıralanmış Yani aşağı doğru yavaşça inelim Oldukça popüler oyunlar da görebilirsiniz burada Normalde bu oyunların hepsi Oldukça pahalı oyunlar Yani birçoğu diyelim Şöyle bir bakabilirsek. Microsoft'un Flight Simulator'ı. Normalde arkadaşlar 280 lira. Gördüğünüz gibi. Ama siz Microsoft'a yani Xbox Game Pass dediğimiz Microsoft'un kendi hizmeti olan Xbox Game Pass'e 30 lira verirseniz aylık bu oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu oyun ve diğer bir sürü oyunla birlikte bunların hepsini ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Her ay tabii ki de yenilemeniz gerekiyor. Yenilemez ve biterse Game Pass'iniz... O oyunlara giremiyorsunuz. Hepsi çevrimiçi olarak oynamak zorunda. Bu bir sıkıntı olur mu bilmiyorum. Şu an 2021'de zaten herkesin elinde cayır cayır internetler var. Yani internete bağlı olmanız gerekiyor bu oyunları oynayabilmek için. Bunu unutmayalım. Yani baktığınızda siz ya burada evet gerçekten çok kaliteli oyunlar yok. PlayStation ve yani PlayStation özel exclusive çıkmış oyunların zaten burada bulamazsınız. Ee, onun dışında ama fark ettiyseniz hani birçok oyunda var yine de mesela hani A harfinden başlayıp dümdüz gittiğimizde Alien Isolation birçoğunuzu sevmiyor olabilirsiniz aslında bunu geçebiliriz. Ark Survival mesela Astroneer, Battlefield'ların tamamı, EA Games'lerin, EA e, Oyun Stüdyosu'nun tüm oyunları burada ücretsiz. Normalde EA Game Pass'in başka bir, e, EA'in kendi Game Pass sistemi var burada göreceksiniz. Bu da aynı e, Xbox Game Pass gibi size bir abonelik sunuyor. Bu da 30-40 TL ne olması gerekiyor. Eğer derseniz ki ben Xbox Game Pass satın aldım. E, size bunu da otomatik olarak veriyor. Tüm Sims'lere falan ulaşabiliyorsunuz. Burada Play Pro diye ve Play diye bir şey var. EA Play ve EA Play Pro. Bu farkı unutmayın. Size sadece EA Play veriyor. E, dediğim gibi Xbox üzerinden birçok oyuna erişiminiz oluyor. Ve e, aslında öğrenciler için mükemmel. Yani sizin amacınız eğer sadece... Ee, bir oyuna girip saatlerinizi gömmek CSGO gibi bir oyuna girip veya işte neler var burada bir tane adamlar koşturuyor Among Us mı neydi sadece onu oynamak istiyorsanız bu pek sizin için güzel bir şey olmayabilir çünkü bir kere verirsiniz ve yıllar boyunca tek seferlik satın almayla oynayabilirsiniz ama siz farklı oyunları keşfetmeyi seviyorsanız farklı türlere ilginiz varsa yine büyük bütçeli oyunları da seviyorsanız ki burada büyük bütçeli bir sürü oyun var yine baktığınızda. Ee, neler var mesela. EA Games'in bütün oyunları var. Bunu büyük bütçeli diyorsak. Eğer 3A oyunlar diyebiliriz. İşte Fallout'lar. Bethesda'yı satın aldı mesela Microsoft son zamanlarda. Bethesda'nın çıkartacağı tüm oyunlar yine Game Pass'e dahil olacak. Ve fiyat değişmeyecek. Muhtemelen değişmeyecek yani. Gördüğünüz gibi burada birçok oyun denedim. Daha 10 gün olmadı inanılmıyorsam Game Pass'i alalı. Ve daha önceden de tabii almıştım ama daha önce aldığımda sadece Estroneer falan indirmek için almıştım. Aslında boşuna para vermiştim yani. Siz benim gibi yapmayın. Eski ben gibi. Farklı oyunlar deneyebilirsiniz. Yani birçok oyun var burada. Hepsini indirin bakın. Hem oyun zevkiniz gelişsin. Hem belki bir şeyler kazanırsınız. Birçok oyun burada boş gibi gözükse de aslında dolu oyunlar da var. Sadece bir multiplayer oyuncusuysanız yine güzel oyunlar da mevcut elbette. Sea of Thieves falan gibi. Ben burada reklam almıyorum bu arada. Tamamen sizi düşünerek size bir taktik vermeye çalışıyorum. Çünkü oyunculuk gittikçe e, ilerliyor. Asya ülkelerine falan bakarsanız e, vatandaşlarının %90'ı falan oyun oynuyorlar. E, evet hepsi böyle 3A, 2A veya işte indie yapımlar falan. Hani bunun gibi oyunlar olmasa da Japon oyunlarını biliyorsunuz birkaç tanesini. Yani bu tarz oyunları falan oynuyorlar ama oyun oynama yüzdesi artıyor. Yani oyunculuk, oyun oynamak gelişen bir sektör, gelişen bir yer... Ve ben de bu bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü çocukluğumdan beri oyun oynuyorum ben. Ve bir çok artısını gördüm. Ee, size en basit verebileceğim artı dilinizi geliştirmek olur. İngilizceyi zaten size okulda diretiyorlar. Şu an ikinci sınıftan itibaren çocuklara İngilizceyi böyle beyinlerine akıtmaya çalışıyorlar. Yapamıyorlar gerçi onu da. Yani İngilizceyi aslında bir temeliniz bir çoğunuzun var. Okuldan bir şekilde görüyorsunuz. Burada oyun oynayarak sadece bunu geliştirebilirsiniz. Farklı kelimeler görürsünüz. Bir tarih oyununa girerseniz mesela... Ana menüde göreceksiniz Age of Empires falan var burada Bunlara girip mesela tarih öğrenebilirsiniz e, Tabi bunu kendiniz bir şekilde yapmanız gerekiyor Çeviri sitelerini falan kullanıp veya Sözlük kullanıp bilmiyorum size kalmış e, Buradaki kelimeleri araştırmanız e, Belki Wikipedia'ya girmeniz işte bu, Böyle bir savaş var bunun anlamı ne falan gibi Sadece tarih öğrenmekten bahsetmiyorum Oyunlarla bir çok şey öğrenebilirsiniz Mesela çok genç yaşta olan arkadaşlar Minecraft'a e girip Bir sürü kelime öğrenebilir yani Gerçekten bir sürü kelime Ben mesela e, gençliğimde çocukken şu an genç olduğumu varsayarsak, çocukken Minecraft oynayarak birçok kelime kazandırdım kendimi. Tabii İngilizce. Yani dili kapatmanız gerekiyor. Türkçe bir oyun oynamanızı çok tavsiye etmiyorum kendiniz dilinizi geliştirmek adına. Dil hakkında baya çok konuştuk. Onun dışında birçok yönden dediğim gibi kendinizi geliştirmeyi sağlıyor. Oyun oynamak gerçekten güzel bir şeydir. Bağımlılık yapmadığınız müddetçe Yani bir oyuna girip saatleriniz böyle akıtıyorsanız bu hoş bir şey değil. Hemen oyunu kapatın ve silin. Eğer hikayeli bir oyun oynuyorsanız mesela God of War oynuyorsunuz ve oyun 50 saat sürüyor diyelim. 50 saat yüksek bir miktar mı? Evet. Yani genel olarak bir oyun için baktığınızda 50 saat gerçekten çok iyi bir sayı süre. Hikayeli oyunlar için bu büyük bir sayı değil dediğim gibi. Ama böyle multiplayer oyunlarına falan giriyorsanız ne bileyim CSGO tarzı ya da işte neler var bilmiyorum. Among Us dediğim gibi bu videoda söylemiştim. Valorant Valorant çıkıyor. Bunları biliyorsunuz zaten birçok free to play. Bu oyunlara kendinizi çok fazla kaptırmayın derim. Ee, ...hoş şeyler değil. Çünkü size gerçekten bir şey katmıyor... ...ve her seferinde aynı şeyi yaparak... ...farklı sonuçlar almaya çalışıyorsunuz. Yenmeye çalışıyorsunuz. Aslında... ...odanız bir şeyler öğrenmek veya bir şeyi geliştirmek... ...bir mekanik üzerine ne bileyim yani... Sadece eğlence ve dümdüz oynama yani kazanmaya çalışıyorsunuz ve her seferinde de aynı şekilde kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani eğer yeni başlayacak olanlar varsa, bir kendilerine bilgis bilgisayar dizmiş olanlar varsa, bilgisayar kullananlar için söylüyorum. Yine Xbox için de olabilir ama Xbox Game Pass'teki tüm oyunlar Xbox'ta yok. Bunu unutmayalım. Aylık 30 liranızı veriyorsunuz ve gerçekten bir sürü birçok oyuna buradan erişiminiz oluyor. Ben de çok hoşuma gidiyor, destekliyorum. Yani şey mesela benim pek hoşuma gitmez. Benim mesela cebimde 100 lira var diyelim. Ben bu 100 liranın tamamını veya daha fazlasını tek bir oyuna yatırmaktansa zaten 10 saat, 20 saat oynayacağım bir oyun için aylık 30 lira vermek çok daha uygun. Yani ki bir sürü oyun oynadığınızı düşünün. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakıyorsunuz, görüşürüz.